Arkadaşlar merhabalar. Kali üzerine arkadaşlar VMware Player kuracağız. Sanallaştırma kuracağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Buradan arkadaşlar ilk önce tıklayıp indiriyoruz. Bizim indirme klasörümüze geliyor. .bundle uzantılı bir dosya geliyor. Son arkadaşlar şu sayfayı açayım şuradan. burada zaten demiş işte bu linkten bu adlı dosyayı indireceksiniz. Şimdi e, bu dosyaya yetki vereceğiz. Burada kendisi de yazmış. Hemen geçelim. Ee... Niye mi? diyorum ben de. Evet. Nerede bizim dosyamız? İşte burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Umarım mouse'um gözüküyordur. Bakmadım. Bir dek yapıştırdım. Bakayım bu aynasına. Bu 17 demiş. Elim düşmeyelim. Evet yetkimizi verdik. Şimdi ben de ilk defa deniyorum. Umarım olur. Evet. Direkt başlat diyor. Başlatalım. Böyle. Hatta şöyle yapayım. Şuradan. Nokta slash vermedi Bismillah Sizle beraber indirelim Arkadaşlar şu an yani daha ilk defa indirip kuracağım kalim da yeni yükledim Arkadaşlar eğer sizde kurulurken bir hata falan varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz çözümler üretmeye çalışacağım ee, size yani söylediklerimi uyguladıktan sonra arkadaşlar çalışırsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca ekstra çekmek istediğim, e, çekmemi istediğiniz videolar olursa onlar da bana yorumlarda ya da mail atarak söyleyin arkadaşlar. Evet, şu anda kurulumuz tamam. Hemen şuradan arkadaşlar e, uygulamalara gelelim. Gelmiş mi? Gelmiş arkadaşlar. Burada. Şimdi diğer kuruluma geçiyoruz. Kabul edelim. Kabul edelim. Ee, tamam. Ee, tamam eklensin. Ee, yes diyelim. Ha, K diyor. Bunu sonra buluruz. Finish diyelim. Paralamızı yazalım arkadaşlar. Şu anda kesinlikle sanal olarak kullanmıyorum arkadaşlar Linux'u. Kali Linux'u öyle söyleyeyim Evet şu anda kurulumumuz gerçekleşti arkadaşlar Bir sonraki videoda e, içine sanal olarak Windows kuracağım arkadaşlar Yani ben işletim sistemi olarak Kali Linux kullanacağım İçine sanal olarak e, Windows kullanacağım arkadaşlar Yani normalde yaptığımızın tam tersi Benim ana işletim sistemim Kali Linux olacak İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sizde de hiç hata, sıkıntısız bu şekilde yüklenir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.